Merhaba arkadaşlar hepiniz kanım Hoş geldiniz Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Ama ondan önce size birkaç şey söylemek istiyorum İlk olarak Brawl Talk, Clash Royale gibi anlatımlı şeyleri artık yapmamaya karar verdim yani Türkçe alt yazıları var zaten O yüzden artık ondan vazgeçtiğimi söyleyebilirim Renge değişikliklerini de artık yapmamayı düşünüyorum Onu da diyeyim size Onun dışında bugünkü videomuzda biliyorsunuz ki Brawl Stars'a güncelleme gelmişti Onunla beraber yeni karakter, yeni aksesuarlar, yeni kostümler geldi Bugün onları deneyeceğiz. İlk olarak Ember'la başlayalım. Zaten e, normalde akdesuarın ve yıldız güçlerini biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama ikinci yıldız gücü bilmiyorsunuzdur. Çünkü daha gelmedi. İkinci yıldız gücü yanan yanantifon. Bir ateş sıvısı biriketçilerin yanındayken Ember'ı ateş nefesini iki kat hızlı doldurur. Hemen deneyelim bunu. Bir ulti açacağım şuradan. Mesela şurası olsun. Bakalım olacak mı? BPC boşaltacağım. o cidden hızlı oluyor. Doğruymuş demek ki. Yani Ember bu şekilde. Şimdi sizlerle kostümlere bakacağız. Hadi ilk kostümümüzle başlayalım. Evet, Vivi'nin zombi bir kostümü var. Hemen bakalım. 80 taş biliyorsunuz ve hala markette bulunuyor diyebiliyorum. Eğer kaldırılmadıysa en son baktığımda vardı. Cidden güzel bir kostüm 80 taşa göre. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi yerde bir çukur açıyor ve oradan kemikler çıkıyor. Özellikle ultisi cidden efsane olmuş. Bakın hemen göstereyim şuradan. Kafatası gidiyor. Ben gayet beğendim. Zombi bir kostümü yani dediğim gibi 80 taşa göre gayet iyi bir kostüm. Evet Rossa'nın ilk kostümü Cadılar Bayramı Rossa. Hiç beğenmedim. Hiçbir şey yok neredeyse göstereyim hemen. Bir tek mesela yumrukları değişmiş. Ultisi falan hep aynı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafı e, bir başlık takıyor işte. Evet bu onun kostümü yani güzel ama 150 taşa değer mi bilemiyorum. Benim kendi fikrim değmez. Bu benim fark ettiğim bir şey var. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Ama Bersel Make'de e, B'nin de kostümü vardı. Ama gelmedi henüz. Herhalde onun içinde başka bir tema bulacaklar diye düşünüyorum. Şöyle göstermek gerekirse ultisi gayet iyi. 150 taşa değecek bir şey değil. Holtun kostümü var arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta içlerinde en beğendiğim olabilir. Biraz yıldız şerliğe benziyor. Rozet atıyor burada. Ama mesela burada yıldız atıyor. Ya yani çok iyi bir kostüm. Hani nasıl desem zaten şu an markette var. Parayla olması biraz kötü oldu işleri bozdu. 46 lira falandı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani o olmasaydı daha iyiydi diye düşünüyorum ben. Sırada ise aksesuarlar var. Aksesuarların bir kısmı geldi ama hala bir kısmı yok. Onlara bakalım. Hazır koltuk buradayken koltuğa başlayalım. Yeni aksesuarı gümüş mermi ee, hemen göstereyim size Şöyle bir şey Mermiyle duvarı kırabiliyorsunuz Çok iyi hasar veriyor Menzilinde bulunan her şey ayrıyeten hasar verebiliyor yani Şöyle göstereyim size Mesela şu an Bakın Menzilde gördüğünüz gibi 3 tane robot var 3 ele vuracak şimdi izleyin Bakın hem duvarı kırdı hem onlar gitti Hatta 4 robot gitti gördüğünüz gibi Çok yani sağlam bir e, Aksesuar olduğunu Düşünüyorum ben Bakın mesela şuradan da alayım yani bayağı iyi bu aksesuarı oyunda cidden çoğu kişi kullanır Evet şimdi semeksin aksesuarı var bastığınız andaki cam ve noktaya aynı yere yani geri dönüyorsunuz şuradan göstereceğim şimdi size bir kez daha mesela şu an canım 4480 ve burada duruyorum bastım gidiyorum mesela robot bana hasar verdi geri geldim mesela aynı da aynı noktaya veya hasar alınca da aynı şey oluyor mesela hasar versin bana biraz Evet mesela burada 2980 yine 2980 olarak çıkacağım gördüğünüz gibi o şekilde bir aksesuar bu da kullanışlı ama dediğim gibi şimdiye kadarki favorim koltuğu oldu nasıl Brot'un var iyi bir şey göstereyim hemen. Ee, tabii ki ultiyle çalışıyor. Mesela ultiyle yanlışlıkla mesela burayı kapattınız diyelim. Hemen açıyorsunuz. Ultinizle doluyor tabii ki. Hani ultiniz geri geliyor kaybetmiyorsunuz. Mesela ben şuraya yanlışlıkla gittim diyelim. Bastım. Evet. Binin sonra en sağlamlarından diyebilir mi? Hemen kullanayım. Mesela araları atıyor. Buradan mesela zarar veriyor aralar. Çok iyi döne döne gidiyor arılar Çok iyi ya her yeri temizler bu aksesuar. Yani güzel sıkı bir aksesuar zaten buna da bayıldım. Ama hala favorim Colton ki o değişmez. Çünkü yani birçok işlevi var. O yüzden Colton ki'ni daha çok sevdim. Sırada ise Daryl'ın aksesuarı var. Bu en sevmediğim şeylerden birisi. Mesela şuraya gidelim. Bakın basıyorum çevremdeki her yer 4 saniye boyunca bölgede yavaşlıyor. Ama anlamsız geldi çünkü yani zaten dibine kadar girmişsin düş. O yüzden anlamsız olduğunu düşünüyorum. Evet Karlığın yine iyi bir aksesuar. Hemen gösterelim. Mesela bastım, bir nokta belirledim. Mesela şurası olsun. Oraya döne döne ve hasar vere vere gidiyorum menzildeki şeyde hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ne güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. İlk aksesuarına göre gayet iyi. Burada Nita var. Doğrusu Nita'nınkiye de anlam veremedim. Çünkü mesela ayısına attı diyelim. Ayısına kalkan oluşturuyor. Yani bence ilk özellik daha iyi. Zaten kısa süreli bir şey. Ben o yüzden beğenmedim. Mesela burada olsun kaç verecek acaba Fazla bir hasarda emmiyor Evet sırada ise bulunki var bulun ki yine iyi yani kullanılabilir zaten beklenen bir aksesuar olduğu için güzel olduğunu düşünüyorum hemen bir deneyelim mesela şöyle gittim bastım gördüğünüz gibi yavaşladı çevremdeki her şey bu bir buçuk sanki etki ettiği için kötü bence biraz ama yere kullanılmıyor. Evet, Sıradaysa bronki var. Onkiyi de sevdim. Koltuğunki gibi. Duvar yıkabiliyor ama sanırım ben de her şeye hasar vermiyor. Mesela buradan kırdı. Mesela e, bunlarda da içten geçiyorum. ona bakalım. Yok mesela bunda yok. Sadece bunda sanırım yan yana duranlara zarar veriyor. Mesela şunlar yan yana duruyor. Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi yan yana duranları hasar veriyor. Duvar kırabiliyor ama devam etmiyor. Menzildeki her şeyde demek ki hasar vermiyor. Yani bence Colton ki daha iyi. Colton ki benim şimdilik favori. Son olarak 8 bitinki var. Cidden güzel. Ama ilk yüküne göre tabii ki değil. Mesela normal verbisinde 8 tane falan atıyor. Bunda sanırım 16 veya 18 tane mermi atıyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı uzun ateş ediyor. Çok iyi. Yani bayağı bu, beğendim. Çok iyi hasar veriyor yani. Bunu bir de düşmanların üzerinde olduğunu baksanız Baksanıza şimdiden canı robotun yarıya indi. Mesela burada deneyelim. Bunun içinden geçer zaten. Tahmin ettim. Bakın saniye başı hasar 4074 gösterdi. Yani bayağı sıkı vuruyor. Bu aksesuarla bir videomuzun da sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar.